Halki'de üçüncü günümüzden günaydın. Yanımızdaki kuca gitmiş. Bu arada katamaran Sri Lanka'ya yıcadıymış Mert söyledi. Bak sen şu işe. Yelkenli ve motorlu çift kanalından herkese selamlar. Bu bölümümüzde güzeller güzeli Halki'yi gezmeye devam ediyoruz. Mert kaptan balık tutmaya niyetlendi. Bakalım tutabilecek mi? Sonrasında Halki'ye veda edip Alimia Adası'na geçiyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Saleme! Yüzdük güzelce rahatladık. İyi geldi. Kaptan sepet atmak istiyormuş. Öyle mi kaptan? Azayip balıklar ya. Akşama çıkar yani evade. Denesim bakalım bence bence bir şey sorayım ya. Hı. Olsa için yan var mı diye sorayım gelin bak. Meltem'i teknesinin balıkçı dayısı vardı. Kaç gündür çekiyordum ya fotoğrafını, videosunu falan. Mert'e bir o çimçim çim vermiş. Belki diyor Mert, Mert 20 kilo falan vardır adamda diyor. Nereden bunun kapadılar? Onlar bence bunu da üretiyorlar. Evet ama yani kolay değil. O kıymetli bir şey yani. Bakın şimdi burada bir tane şey var pasta e, baker fırın var. Dimitris zaten bir tane var. Öğleden sonra da kapanır. Onun hiçbir şeylerinden almış Mert. Yam yam yam. Enes sağlık Mert kardeşim. Su çok güzel. Umarım balık gelir merkebet ana. Ben zaten Gitti ki taşı bile gözüküyor. Şimdi arkamızdaki İngiliz teknesi çıkacak. O da bizimle birlikte bordalamıştı T iskeleye. Ama arkamızda kalıyor. Çıkacaklar. Bu İngiliz Denizcilerimiz 9 Kaç yıl? 30 yıl mı? 40 yıl Bodrum'da yaşamışlar. Türkçeleri, de güzel. Türkçeleri harika. Ama diyor, Bodrum çok kalabalıklaştı, hani bozuldu vesaire diyor. Malum sebepler biliyoruz. Artık İspanya'ya göçmüşler, orada yaşıyorlarmış. Sıcaklardan kopamayan İngilizler. Emekli olunca öyle oluyor. Ee, emekli time. Biz onun emeklisiyle bizim emeklimiz. Aynı senin annen baban gibi. <gülüyor> aynı benim annem babam, aynen. Annem babam. Ha, aynen, annem babam gibi aynı. Onlar da işte İspanya'da mı yaşasak, Bodrum'da mı yaşasak? İspanya mı yoksa bir şey değil mi? Yani bu civarlar Onu planlıyorlar değil mi? Onu planlıyor annemler, Yunan Adaları planlıyorlar hatta. Görüşürüz. Mark Kapitan'ın balık tutma maceraları başlıyor. Valla ben barbunya pişirmeye başladım artık gerisini balıklar bilecek. Gelmeleri lazım yani evrene mesaj veriyorum. Kaçırma! Mark kaptan neler yaptın? Oo. şey <gülüyor> Hadi bakalım. Rastgele, rastgele, koca balıklar gele. Elmek atayım mı? Tamam. <gülüyor> eli boş mu, eli dolu mu geliyorsun? Hadi. ya. <gülüyor> Zayıf dedi kafetan. Yüze <gülüyor> gibi, beni gidelim. İyi. <gülüyor> Güzel. Bir aç bakalım. Çok bir şey yaptı. <yapıyorum. gülüyor> İyi. <gülüyor> Çektim. Kaptanımız balıkçıplarımızı temizliyor. Bak, az daha halice tutabilirim, iyiydi de. Beceremez. Bak bu bir porsiyon balık olsun. Bir porsiyon da alırız. Karadeniz şeyden. Hayır biz almayacağız, pişmiş alacağız. Onları hemen pakete koyuyor. Take away diyorsun. Ve alüminyum kaba koyuyor hemen sıcak kapısı. Yanında da barbunya yaptım, barbunya yaptım. Barbunya yaptım. Bayağı konuşmayı unuttum ya. Bütün hepsi kelimelerin birbirine girdi. Villalar için. Taracık yollar için en uygun aç galiba. Oh. Bu koklakya sanatının bir amacı da var arkadaşlar. Böyle sıcak olan bölgelerde bizim Arnavut kaldırımı gibi nasıl aralarına su dökersin serinlik verir. Bunlar da taşların araları oldukça iri olduğu için akşam üstleri su döküyorlar ve buraları serinletiyorlarmış. Önceden geometrik, geometrik desenle yaparlarmış. Daha sonraları bir sürü şekiller eklemeye başlamışlar. Aziz Nikola Kilisesini tekrar geldim bu arada. Yine kapalı ne yazık ki. Ağaçların üstüne iki tane kuş yapmışlar. Geleneksel halk evi diye bir şey var ama bilmiyorum kaç yıl oldu mu. İki buçuk yürüye çok güzel bir yere geldim. Bunun güzelliklerine bakın. Nasıl kültürlerimiz aynı? kafi Hepsini tanıştılar seni. Çok iyi değil mi? Panna cotta etme şekillendirir. Hiro Milo Sandmill yani bir Yani karıştırıyorsunuz işte koskino. İşte İstanbul Benim hmm. <gülüyor> Ekmek yoğurma teknesi. Hepsini anlatmış burada çok güzel bir şekilde. Burası salon mutfak gibi bir yer. Bunlar da bu evin sahipleriymiş. Anti ve Mina Fanarakis. Allah rahmet eylesin diyelim. Gençlik. Telefonunun güzelliğine bakın. <gülüyor> Geleneksel halki kıyafetli bir bebek. Ben çok korkarım. Fazla bakamayacağım. <gülüyor> Selamlar. Kocaman bir evdeyim. Of. Şu üzüm desenler bombaymış yalnız danteller. Asma yaprakları ve üzüm. Kocaman bir vitrin. Merdina çıkıyoruz? En çok merak ettim zaten Yunan evinin içini görmekti. İyi <gülüyor> oldu? Sandık. celineksel kıyafetler. Nasıl? Hiç yabancı değil değil mi? Bu da tıman olmasın tıman. Kilota. <gülüyor> Kilota denilmiş. Bakın. Kazani peynir yapmak için kullanılırmış. İki numara. İçerideki her şeyi tanıtmışlar yine. Şöyle göstereyim. Antinin bebekliğinden kalma bebeği. Oo, anladım şu. Of, o kadar eski ki bebek. The doll of my mother Antifana Fraga Kifron 1950. 50'lerden bir bebek yani. Peynir yapımında kullanılan kazani. 3 tamla. Su testileri. Evet bizde de aynı. Dört incir veya zeytinyağı saklamak için kullanılırdı. Beş. Paleostra. Fare kapanı. <gülüyor> Tüler zaten bizde de. Oil lamps. Lambaları bizde veriyoruz. Gaziyera. Yemek pişirmek için. ha gaz ocağı. Kondemiri fondemeri kapıya asılan dokuz nerede göremiyorum. İkinci kilitmiş. Ha ha şu şu şu evet duvarda. Vallahi aynı. Şimdi köyde de var aynısı bunların. Hı. Bu da dalgıçları dibe batırmak için kullanılan ağırlık. Onun bir de zam, damizana, camacana yani. Tabii ki yağdanlık. Antinin düğününde takılan Allah'ım ya Rabbim taçlar. Taçları Tek tek böyle yapılmış. Ve tabi ki çeyiz sandığı. Şunlar hala bana çok güzel gelir. Rahibe işi falan derlerdi bunlara. Demek ki Rumların aslında yaptıkları belki de. Bebekçik var burada bebeğin yanına. İkon koymuşlar kurusun diye. Allah lazımlık. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Evimizin manzarası da güzelmiş tabii. Bir zamanlar. Hala güzel bana bakıyor. <gülüyor> Madem bu ada yürüyüş adasıymış dedim. Bari şu değirmenlere kadar yürüyeyim dedim. Ancak yol bir patika falan bulamadım. Şöyle dağlık arazide ilerlemeye çalışıyorum. Manzara çok güzel olmaya başladı. Kargalar bile bana gülüyor acaba şu anda? Dibine geldim ama şurada da bir patika olduğunu gördüm. Yalnız arka taraflardan geliyor patik. Yani bayağı nereden gire bilmiyorum. Hem çıktığım yer çok zordu. Şu kayalıklardan çıktım. Mert de beni silüet halinde görmüş. Ya Allah'ım yani bunun yanı nasıl çıkılacak? Nagis, bir içtenen yerin de gözüküyor olması lazım. Yok işte gözükmüyor. Tamamen sarp kaya, başka hiçbir şey değil. Yerlerde hep şöyle tahta parçaları var, mekanizma parçaları var. Bu da. Demek ki yakın tarihe kadar bunlar kullanıyormuş. Çünkü aslında yenice yani şu. Kuş pislik var. Çıksam mı acaba? Kredi korkuyorum. Orada da var. O da artık kapalı kapısı. Baya kuşlar yuva yapmış. Eh artık yeter. Belki sadece görevimi bitiriyorum. Ama parakalı derken, marakalı derken, olakalı derken. Halkedeki vaktimizin sonuna geldik. Dördüncü günden günaydın. Birazdan hatlarımızı çözeceğiz ve yandaki aslında halkideyiz hala. Yandaki Potamos bize gideceğiz. Potamos koyu diye bir yer varmış. Bakalım oraya bir bakacağız. Bu arada sepetimiz boş çıktı. <gülüyor> Hatta içinde tırtıllar çıktı biz tırtılları zehirli. Chiyanlar. Çocuklarla da sallan yuvarlan, potan, koyu dedikleri yere geldik. Burası günlük plaj olarak kullanılıyor. Ta tekne taksiler getiriyor. İşte şöyle şapel, vesaireler var. Daha büyük bir plajı var Kanyadan. Şurası da Traffia dedikleri plaj. Tepede çok güzel kale var. O yürümesi imkansız olan, manastırlık kale. Yürüyenler için güzel olur, eminim. Bakalım buraya demir atıp, biraz bakacakmışız. Yine turkuaz sulardayız Mert Kapetan. Şöyle güzel sulara demir attık. İnşallah tutmuştur diye Yoksa şu şapele doğru sürüklenebiliriz. Şu karşıda güzel bir plaj var ama onun önü kayalık, bayağı kayalık, anca botla falan. Yukarıda bile evler var, çok değişik. Şurada da bir tavernacık var. Çok soludanlı, evet hiç zevksizmiş. Tamam bizim marinamız da sallanıyordu ama şehrimiz çok güzeldi, emboryomuz. Emboryomuz bin kat güzeldir. deniz denizaltın, denizaltının kuskum olduğunu söylüyor. Bunlar. Demek ki bu rengi kum da verebiliyormuş. Beyaz kum demek ki. Daha kaptanım tekneye zor mu geldin? Evet, rüzgar çok itiyor. Çekiştiriyor değil mi? Evet. Su güzel gözüküyor ama vallahi. Ama yani renk yetişti. Zaten evet, kum. Tam kum yani. Tek kummuş zaten. Buraya doğru gitsek Karpatas'a giderdik. Ve Kassas Bakın Rodos bile şurada bitiyor. Bütün bu iskele tarafımız ise Halki. Evet şimdi Alimya bu karşısı. Gözüken yer. Bunlar çeşitli ada ve adacıklar. Halki'yi de geçmişlerden. Arkada kaldı. Vay vay Halki. Bakın ileride gözüküyor bilmiyorum, açık denizde beyaz ordu var. Beyaz ordu ne? Köpüklü beyaz dalgalı ordu. <gülüyor> Mermi atıyor. Kızgın. Bakalım. Evet uzaktan bayağı topaç gibiymiş. <gülüyor> Çok toparlak. Sijet nereye gitti Mert? 5 dakika. 2 dakika. Adam beş dakikada herkeden tadısa vardı. Siyet diye bir şey. Alimnia yani Limonya'ya yaklaşıyoruz. Şu anda Alimnia ya da Alimia, Limonya adasındayız. Bu ada İkinci Dünya Savaşı'na kadar yerleşim varmış. Fakat İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gerek fakirlikten gerekse İtalyan zulmünden dolayı terk edilmiş. O yüzden ada denebiliyor. Kayalık değil. Üstünde zamanında yerleşme olan yerlere ada deniyor. Böylece bizim de 22. adamız oldu Mert. Parkındaysak. Yunan adalarımız çoğaldı. Bir batık varmış şurada. Sanki şu mu batık? Bak şöyle bir... Ha. Şöyle bir dipten şey çıkıyor da direk gibi. Nerede? Bak şurada. Bak şu tepenin bittiği yerin, öbür tepenin başladığı yerde. Evet, orada, orada bir şey var. Batık var bence orada. Karşıda terk edilmiş binalar var. Burada yelkenler geçeriyor hep tekneler. Aslında bakın yine iş sahibi olmak isteyenler buraya bence taverna açın. Topluyor mu diyorsun? Evet, topluyor da gibi. Bakın askeri binalar eski, terk edilmiş. Gidiyor gibi. Ama gidiyor olamaz, yüzenler var. Mert o gidiyor diyordu. kum gibi ama bizi böyle çevirecek evet, valla bilmiyorum kıçtan nereye bağlarım yapılar var ama burası az herhalde metresi evet burası şey şey yok yani kum yani çok şeyin üzerine binmeye dalla İyi. iyi Burda şey var sadece kestiş. Batıklı kestiş var o zaman altında. Kestiş var. Bir tane mandal. mandalmışım. Son